Abi hadi biz ikimizi anladım da Bu maskeli adam kim? Ana Hırsız lan bu Yuh artık Senin burada ne işin var lan? Lan benim niye buraya getirdiniz lan? Ya ben evimde oturuyordum çayımı içiyordum abicim Beni buraya niye getirdiniz ya? He Doğru diyorum ya Abi Bacaaak Beşvenlem Bacaa bu yak yürü geçer abi abi bacağak diye durup durup dursun ya Allah Allah Abi tamam bacağın gittiyse gitti yürü geçer abicim niye haber diyorsun E ben hediye almadım bu saati nereden bulacağım la hediyeyi Acaba çay mı alsam olmaz ya en son çaya zam gelmişti Çay çok pahalı olur. Film mi alsam? Ya filmi de olmaz ki. İnternette zaten bedava. Google'a yaz. <gülüyor> film çıkacak yani. Lan lan ne alsam ya. Recep sen ne diyorsun senin. Fikirin ne sen ne diyorsun ne alsam. He. He mi? Lan oğlum ben o kadar konuştum. Senin bu yaptığın saygısızlıktan başka hiçbir şey değil ha. Haberin olsun. Lan ben o kadar konuşmuşum gelmişin şimdi bir tane he diyorsun. He ne lan? He ne? La he ne ya? He ne la he ne he ne he ne la he ne. Hey ne. Lan oğlum ben ne kadar heyredin ya? Ohho. Oh. Ulan cepte yok hiç kuruş. Hazırlıyor herkes. Tühbet tühbet. Bak, bak bak bak bak bak şunlara bak bak. Ne oldu? naz abi ya. E gidip adamı dövecek de ne? Yok bilmem neymiş de. Adamlar sizin ağzınızı burnunuzu kırar.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 Oy Ciğerim soldu la Oy